Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben de bu ben Tarik Tarikhaber.com. Ee, ana haber bülteni başlıyor, değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda Güney Aşkın gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bülteni başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak, değerli dostlar, sosyal cep Tarikhaber, Pinterest, Tarikhaber, Utarikhaber, TikTok, Tarikhaber TV, Facebook, Tarikhaber. Linkedin Tarık Haber Yay, Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Yusuf Tarık Haber TV'de, Red Game Paradise TV 1, Reddit Dead Ground Life, Fet Youtube Tarık Haber TV, BK, Ömer Tarık, Yılmaz, Yaptay'la yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı hatırlayacak olursak değerli dostlar. Likere yayındayız. Likere kanalımız Tarık Haber TV takip etmeyi unutmayın değerli izleyenler. Nonolive'da yayındayız. Nonolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir Kolay'da Yayınlarız Efendim Bir Kolay Kanalımız Tark Haber Bizi, onu, ıı, Beğenmeyi Unutmayın Değerli izleyenler Oku Canlı Yayında Yayındayız Oku Yayın Kanalımız Tark Haber TV. Beğenmeyi Unutmayın Değerli Dostlar Süper Live'da yayınlayız. Yani Süper Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizleri o, takip edebilirsiniz. Efendim evet, haberimize geçiyoruz değerli dostlar, şey haberimiz Putin'in hamlesi ile ilgili. Putin'in hamlesi sonrası ABD'den kritik adım geldi. İlk kez savaş sahasına sürülecek. 10 dakika haberin öyle Rusya'yı kızdıracak. Ukrayna hamlesi geldi. Aralarında Patriot sistemleri de var. İlk kez gönderilecek. Son dakika haberini göre Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş birinci yılına yaklaşırken Washington yöntemindeki bir hamle geldi. ABD'nin Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerine bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı bildirildi. Haber. Haber. Dünya. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı kıracak Ukrayna hamlesi. Aralarında Patriot sistemleri de var. İlk kez gönderilecek. Son dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi. Aralarında Patriot sistemleri de var. İlk kez gönderilecek. Son dakika haberine göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş birinci yıllığına yaklaşırken daşın kritik bir hamle geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı bildirildi. Son dakika haberi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon hipersonik füzelerinin Ocak ayında savaşta kullanılacağını açıklamıştı. Betim durdurulamaz füzelerini sahaya sürüyor. Tarih verdi. Ayrıntılar geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Açıklamasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım geldi. Asgari ücretine kadar olacak değerli izleyenler? Son dakika haberi göre asgari ücretine kadar olacak? Bakan bilgilerin asgari ücretin açıklamasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım geldi. Asgari ücrete azami fedakarlık gösterecektir. Son dakika haberine göre asgari ücret maratonda son viraja gelip gelindi. İşçiler aylardır 2023'te ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu. Son zamanların en çok aratılan sorusu ise... Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ne kadar zam yapılacak oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin yarın açıklanacağını duyururken bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika asgari ücret ne kadar olacak? Bakan bilginden asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım. Asgari ücreti azami fedakarlık. Son dakika asgari ücret ne kadar olacak? Bakan bilginden asgari ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran paylaşım, asgari ücrete azami fedakarlık. Son dakika haberi, asgari ücret maratonunda son viraja gelindi. İşçiler aylardır 2023'te ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu. Son zamanların en çok aratılan sorusu ise, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin yarın açıklanacağını duyururken bakan bilginden heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar. Son dakika, asgari ücret için beklenen gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen 2023 gün asgari ücretini Perşembe günü açıklayacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise asgari ücretin ne kadar olacağında. Türk iş teklifini 9 bin lira olarak duyurmuş, Erdoğan ise 9 bin lira olma ihtimaliyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Gözler yarına çevrilmişken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sosyal medyada heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar. Türk İş'in 9 binası TL teklifi Türk İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamıştı. Atalay Türk İş'in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturup imzalarız, Vermezlerse o meselenin içinde olmayız demişti. Asgari ücretle ilgili milyonların beklediği açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Perşembe günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı için meclise giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi sorusuna beklemeye devam yanıtını vermişti. Dakikalar sonra grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan, büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız dedi. Asgari ücret 9 binası lira olur memur. Erdoğan, Türk İş'in 9 bin liralık asgari ücret talebine ilişkin de çok kritik bir mesaj verdi. Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var diyen Erdoğan şunları söyledi. Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun mesulünde bunların hepsini düşüneceğiz. Ama sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor. Bakan Bilgin'den de heyecanlandıran paylaşım. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü yapacağı asgari ücret konuşmasına kilitlenmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir asgari ücret paylaşımı geldi. Bakan Bilgin sosyal medya hesabından, siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki dosya, asgari ücrete azami fedakarlık paylaşımında bulundu. İşte Bakan Bilgin'in paylaşımı. Siz üretin. Biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki dosya. Asgari ücreti azami fedakarlık. y 8 bf 5 rdmj 7 Vedat Bilgin, Vedat Bilgin, Aralık 21, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hemen haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda güneşkan girişmelerini ister için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Başarı arsiyen ne yapılacağı belli oldu çok şaşırdık direkt duyurdu değerli izleyenler bahçelik altı dönümlük ara ar ar asasını bağışlamıştı arsiyen yapılacağı belli oldu çok şaşırdık denirdi MFP'dir Devlet bahçelikin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir'deki yaklaşık alt dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığını ilan etmişti Horasan Erenleri Den Denekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin ve bir cesti pek ve şaşkın olduklarını hediye getirerek arsaya cemevi yapılacağını duyurdu. Haber. Haber. Güncel. Bahçeli altı dönümlük arsasını bağışlamıştı. Arsaya ne yapılacağı belli oldu. Çok şaşırdık. Bahçeli altı dönümlük arsasını bağışlamıştı. Arsaya ne yapılacağı belli oldu. Çok şaşırdık. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir'deki yaklaşık 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığını ilan etmişti. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, böyle bir jesti beklemediklerini ve şaşkın olduklarını dile getirerek arsaya cemeli yapılacağını duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği Nevşehir'deki arsaya cemevi yapılacağını söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı 5.788,91 metrekarelik, yaklaşık 6 dönüm, arsayı Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şahin, Haya yaptığı açıklamada, Bahçeli 18 Aralık'ta Mersin'de düzenlenen mitingde ziyaret ederek Forasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nun çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Şahin, Devlet Bey, bizlerin bu yaklaşımı ile ilgili çok memnun olduğunu belirterek Nevşehir Hacı Bektaş'ta bulunan arsasını bizlere hibe edeceğini söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir resti diye konuştu. Siyasi bir malzeme olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli'nin gibi ettiği arsanın tapusunu bugün teslim aldıklarını söyleyen Şahin, Dün Devlet Bey lütfederek bizi aradılar. Tapunuzu alın deyince biz daha da şaşırdık. Gerekli evrakları tamamlayarak tapumuzu da Sayın Devlet Bahçeli'nin makamında kendi elinden aldık. Kendisine teşekkür ederek bu arsayı nasıl değerlendirmemizi istediğini sordu. Bunun üzerinde Devlet Bey, bu arsayı ben size bağışladım. Siz ne uygun görürseniz onu yapın dedi. Biz de kendisine sizin isminizi taşıyan bir yer yapmak istiyoruz dediğimizde Aleviler üzerine yaptığımız yardımlar ve çalışmalar siyasi bir malzeme olmasın diyerek arsa üzerine yapılacak tesisin kararını büyük bir teveccüzde bize bıraktılar. Kendisinin özel bir talebi olmadı ama biz oraya bir cemevi yapacağız, bir aşevimiz, kültür merkezimiz olacak dedi. DLA Bahçeli aldığı kararı sosyal medyadan duyurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'de ve dünyada bugün haber bütçemiz devam ediyor. Değer dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İkombiler belli olduk değerli izleyenler Beşiktaş Şanlıurfa sporu ağırlıyor Zira Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta Beşiktaş Gendevin'de yani, yani Vodafone partta Şanlıurfa sporu ağırlıyor maçı Burak Pekkan yönet pa pa pa yönetecek Maç saat 21'de başlayacak değerli izleyenler Maçın kadrosuna bakacak, olacak, bakacak olursak Beşiktaş'ta İkombil'de Kale Dersin'in destan oldu. Umut Merahş, Necip Uysal, Valentin Rozier, Emrecan Uzuhan, Atiba Ayçıksın, Fahri Uçan, Dellalli, De Natan Ramon, Cenk Tosun, Jackson, Mureka, Yedekler'de Kalde Mert Günok, Silva, Tayyip Rubingöl, Arthur Mosaku, Tayip Talha San Sanuç, Francesco Montero, Getsan Fernandez, Kerem Atakan Keskin, Wout Wainwright ve Gorgeous Kevin and Onkeo yer alıyor. Şan, Şanurfa Spor'da 2.11'de Kalde Aydın Bağ Mehmet Yiğit, Barış Gök Samet Abd, Burak, Seyit Gazanfer Mert Çarpar, Erkan Develi Bünyamin Balat Behlül Aydın, Mehmet Kurt Ke Kemal Rüzgar yer alıyor Yedeklere Kadir Balcı Kale'de Feyyaz Belan, İbrahim Sirgüllü e, Sirgüllü Semih Kadeniz Mustafa Durak Alpay Kocaklı, Hüseyin Erkan Enes e, Topluk topluluk Berte Özyürek ve Ömer Uzunger alacak e değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla eee Twitter adresimiz, gram e, Twitter adresimiz Game Paradise TV 1'den takip edebilirsiniz. Araç olanlarda dertli bir ev kirası kadar. Değerli izleyenler, e, Yılbaşına zaman var yine gelecek. Ara sahibi olanlar da dertli. Neredeyse bir ev kirası kadar. Yılbaşından sonra daha daha da artacağı benziyor. Aracı olmayanlar araba fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken. Ara sahibi olanlar ise pek çok mazhabın yanı sıra otopark ücretlerinin dert yanıyor. Son o dönemde otopark ücretlerinde ciddi farklar dikkat çekiyor. Kim otopark günlük olarak sürücülerden 140 TL talep ederken kimisi de 300 TL istiyor. Bu da bir ay boyunca aracın o otoparkta kalması halinde 9000 TL yani... Neredeyse bir ev kirası kadar ücret çıkması demek oluyor. Üstelik yılbaşından sonra otobar ücretlerine zam gelmesi de bekleniyor. Finans, finans, ekonomi, araç sahibi olanlar da dertli. Neredeyse bir ev kirası kadar, yılbaşından sonra daha da artacak. Araç sahibi olanlar da dertli. Neredeyse bir ev kirası kadar, yılbaşından sonra daha da artacak. Aracı olmayanlar araba fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken araç sahibi olanlar ise pek çok masrafın yanı sıra otopark ücretlerinden dert yanıyor. Son dönemde otopark ücretlerinde ciddi farklar dikkat çekiyor. Kimi otopark günlük olarak sürücülerden 140 Lirası talep ederken kimisi de 300 Lirası istiyor. Bu da bir ay boyunca aracın o otoparkta kalması halinde 9000 TL yani neredeyse bir ev kirası kadar ücret çıkması demek oluyor. Üstelik yılbaşından sonra otopark ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Araç sahibi olmayanlar, yüksek araba fiyatlarından yakınırken araç sahibi olanların sorunlarından bir tanesi de otopark ücretleri. Özellikle İstanbul'da park yeri bulmak problem olunca otopark ücretleri de çok yüksek bir hal alıyor. Özel otoparklara girmek adeta cep yakarken İstanbul'da aynı semtte bir otoparkın 300 Türk lirası, başka bir otoparkın ise 140 Türk lirası istediği de görülüyor. Üstelik bu ücretlere yılbaşından sonra zam gelmesi de bekleniyor. İşte otopark ücretleriyle ilgili o haberin detayları. Kanal D haberde yer alan habere göre, bir otopark görevlisi fiyatlarının yarım saat ile bir saat arası 35 Türk lirası olduğunu söylerken bir başka otopark görevlisi ise saatine 50 Türk lirası alanın da günlüğüne 300 Türk lirası alanın da olduğunu belirtti. Bir araç sürücüsü ise "Ne yapacağız bilmiyorum" yorumunu yaptı. Zam gelecek diye kuyruk oldular. Sadece günler kaldı. Aynı semtte hem de aynı sokakta olmasına rağmen otopark fiyatlarının birbirinden farklı olduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın da park yerinin en büyük problem olduğu yerlerden bir tanesi olduğu hatırlatıldı. İsparta yer bulmak zor olduğu için özel otoparklara yönelenlerin ise büyük şaşkınlık yaşadığına dikkat çekildi. Mikrofon uzatılan bir araç sürücüsü geçen gün bir saatine 150 Türk Lirası ödedi. korkunç Ne kazanıyorum ki oraya vereyim dedi. Bir günlük otopark ücreti 300 Türk Lirası. Bilindiği üzere hemen hemen her otoparkın girişinde ücret tarifeleri bulunuyor. Haberde yer alan otoparkta günlük aracını bırakmak isteyenlerden 160 Türk Lirası talep ediliyor. Fakat aynı semtte birkaç metre uzaklıktaki başka bir otoparkta o ücretin 300 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. Bir ay boyunca aracını bırakıp almayanların ödemesi gereken ücret 9000 TL oluyor. Bu da neredeyse o semtteki bir ev kirası kadar ediyor. Araç sürücüleri otopark ücretlerinin 50 TL'den aşağı olmadığını ve bunun gece 100 Türk lirası civarında olduğunu aktardı. Başka bir otoparkta ise 24 saat kalanlardan 140 Türk lirası, bir saat kalanlardan 30 Türk lirası istendiğini söylendi. Yılbaşından sonra zam. Haberde bu ücretlerin şimdilik böyle olduğu, yılbaşından sonra zamlanacağı ifade edildi. Çünkü Ispark'ın da yeni yılla beraber fiyatlarının %60 artıracağı belirtildi. 170.000 TL'nin başlıyor. Araba fiyatları artınca. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aslan'ın ücretin açıklanmasına saatler kala heyecanlandık. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son ankette dikkat çeken sonuçlar geldi. Çok konuşulacak fark yüzde 24. son ankette dikkat çeken sonuçlar geldi. Çok konuşulacak farka göre yüzde 24. Haziran ayında yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Seçimlerle ilgili yapılan anketlerde yakından takip ediliyor. Partilerin oy oranlarının yanı sıra liderendi anketlerde ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Asal araştırmanın anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 39'da ilk sırada yer aldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında oy oranı farkı ankette %24 olarak yansıdı. Haber. Haber. seçim. Son ankette dikkat çeken sonuçlar. Çok konuşulacak fark %24. Son ankette dikkat çeken sonuçlar. Çok konuşulacak fark %24. Haziran ayında yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Seçimlerle ilgili yapılan anketler de yakından takip ediliyor. Partilerin oy oranlarının yanı sıra liderlerin de anketlerde ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Asal araştırmanın anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %39 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki oy oranı farkı ankete %24 olarak yansıdı. Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemin ilk sırasında yer alıyor. Partilerin ve ittifakların çıkaracağı aday merak edilirken yapılan anketlerde kamuoyunda geniş yer buluyor. Son yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette Erdoğan ilk sırada. Asal araştırma tarafından yapılan bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Anketine göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti'nin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %39,3 ile ilk sırada yer aldı. İttifakın diğer bir üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise %3'lük oyla 7. sırada yer aldı. Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var. İmamoğlu Akşener'i geride bıraktı. Millet İttifakı üyesi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu %15,7 ile ikinci, İYİ Parti genel meral Akşener ise %7,4 ile 5. sırada yer aldı. Seçimler için isimleri anketlerde geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %12,2 ile 3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise %9,2 ile 4. sırada yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son Ana haber verilerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Trabzonspor büyüğü bozdu. 5 maç sonra 5 maç sonra değerli izleyenlere oldu. Trabzonspor Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz derbisinde turlayan fırtına oldu. Son dakika gene göre Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında son şampiyon Trabzonspor TFF birinci lig ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonsporun 3-0'lık üst üstünlüğüyle sonuçlanırken orada maviler adına bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar. Spor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası. Trabzonspor Samsungspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz derbisinde turlayan fırtına. Trabzonspor Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz derbisinde turlayan fırtına. Son dakika. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında son şampiyon Trabzonspor TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken bolduğuma Viniler adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde kazanan 3-0'lık skorla bordo-mavililer olurken adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trabzonspor'un golleri karşılaşmanın 10. dakikasında Umut Bozok ile 28 ve 79. dakikada Naci Ünvar'dan geldi. 67. kez Karadeniz derbisi. Trabzonspor ile Samsunspor tarihlerinde 67. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesinde oynanan iki Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında Trabzonspor 40, Samsunspor ise 14 kez galip gelmeyi başarmış. Taraflar arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Trabzonspor 5 maç sonra galip. Spor 67. kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 5 maç, maç sonra maç gali. Borlu mavili ekip maçı süper lige verilen aradan hemen önce oynadığı iki resmi maçın maçı yanı sıra... Maçı. Borlu mavili ekip süper lige verilen... Bordo Mavili ekip, Süper Lig'e verilen aradan hemen önce oynadığı iki resmi maçın yanı sıra oynadığı son 3 hazırlık maçında da galibiyet elde edememişti. Süper Lig'de Konya Spor'la 2-2 ve Ankara Gücü ile birbir berabere kaldıktan sonra Lig'e verilen arada 3 hazırlık maçı yapmış, Pul City ile 1 beraberek kalan Trabzonspor, Spor, Cüist 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere beraber beraber beraber beraber kalmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve e, diğer ha e, haberimize geçiyoruz. Orada <gülüyor> Twitter adreslerimizden de bizi takip etmeyi unutmayınız. hem diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar hem maç başlığı ve Beşiktaş şokta durum 1-0 Şanlıurfa Spor 9. dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı golle şu an 1-0 önde götürüyor maçı Kurlandığım ülkes, ülkesinin seven dediği değerli izleyenler Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü geldi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı takdim etti. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı e, Rıza Bilgiç belgesini özen, düzen Cem Yılmaz'ı ofisinde ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti. O anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz, Gurlandığım ülkesini seven vazifesini en doğru şekilde yapandır ifadelerini kullandı. Magazin magazin güncel Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü İstanbul vergi dairesi başkanı takdim etti Cem Yılmaz'a vergi teşekkürü İstanbul vergi dairesi başkanı takdim etti İstanbul vergi dairesi başkanı Rıza Bilgiç vergisini düzenli ödeyen Cem Yılmaz'ı ofisinde ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti o anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz gururlandı ülkesini seven Vazifesini en doğru şekilde yapandır ifadelerini kullandı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, Cem Yılmaz'a teşekkür belgesi takdim etti. O anı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç bana teşekkür belgesi takdim etti. Nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır ifadelerini not düştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bütemiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada TikTok'ta bizleri iki kişi izliyor. Teşekkür ederiz. Daha fazla kişi yayınlarımızı izlemesi için arkadaşlar lütfen yayınları yayın yayınımı paylaşmayı unutmayın. Erman Toroğlu'ndan şaşırtan şike iddiası geldi değerli izleyenler. Önlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan şaşırtan şike iddiası geldi. Paranın olduğu yerde dedi eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu. Katıldığı bir televizyon programında ses getiren açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu gündemdeki konular hakkında konuşurken bu sözleri oldukça ses getirdi. İşte detaylar. Stop. Stop. Futbol. Futbol. <gülüyor> futbol.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 Haber Global ekranlarında katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken, bazı sözleri oldukça dikkat çekti. İşte Alman Toroğlu'nun o sözleri. Galatasaray başkanı olması zor. Fatih Terim belgeseliyle ilgili benden yorum alınmadı. Fatih Terim'in Galatasaray başkanı olması zor. Keşke olsa ama zor. Türkiye'de bakın futbol oynamış futbolun içinden gelen kulüp başkanı var mı? Fatih Terim'den federasyon başkanı olması olayı kurtarmaz. Milli Eğitim, Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu üçgenini kurmazsanız hiçbir şey yakalayamazsınız. Hem ağlıyorlar, hem transfer yapıyorlar. Hem ağlıyorlar, hem bağırıyorlar. Hep borç yapıyorlar ama sürekli transfer de yapıyorlar. Her sene şampiyon olacağım diye bir şey yok. Diyeceksin ki kardeşim, ben dört sene kulübümü toparlayacağım. Anlatamıyorum derdimi. Bazen ümidimi kaybediyorum. Konuşabildiğim kadar konuşuyorum ama pek anlatamıyorum herhalde derdimi. Zaten altı yerden kovuldum. İnandığımı, bildiğimi söylüyorum. Kalkıp Bodrum'dan adam dövmeye gidiyorsun, yapma. Fatih Terim'in çok iyi yönleri var. Çok hatalı yönleri de var. Kalkıp Bodrum'dan adam dövmeye gidiyorsun, yapma. Sen milli takım teknik direktörüsün. Zararını kim görür? Fatih görür. Arkadaşlarıyla bağlantıyı kaybetti son yıllarda. Biyat edenlerle çalıştı. Eleştiriye de açıktır bu arada. Hakemlerin yüzde seksen i torpilli. Çok iyi futbolcularımız var ama aşağıda öyle bir menajer sistemi var ki. O menajerler de bir yere bağlı. O menajerle çalışırsan teknik direktör seni oynatabilir, çalışmazsan oynatmayabilir. Hakemlerin yüzde 85'i torpili. Bir dosyası var bende. Evraklar var ama yok diyorlar. İnkar ediyorlar. Mesela burunun hakemlerle ilgili bir dosyası bende var, ama yok diyorlar. İnkar ediyorlar. Okan Buruk'un ayağının kırıldığı maç. Okan çabuk bir oyuncuydu. Ayağının üstüyle topu çalmaya kalktı. O olay şimdiki kurallara göre kırmızı kart. İçim kıyıldı o pozisyonda. Okan'ın yanına iki kere gittim. Bu tekmelikleri doğru tak dedim. Bu tekmelikte oynayamıyorum dedi. Ayak kırılmasın diye takılıyordu o tekmelik. Cüneyt'ten Türkiye'de memnun değiller. Şu anda Dünya Kupası'na gidecek bir Türk hakem yok. Cüneyt Çakır Avrupa'da iyi ama Türkiye'de kimse memnun değil. Bu adam Türkiye'de bıraksın, Avrupa'da hakemlik yapsın diyorlar. Mevleke başkanı olmak istiyor mevhul. Çok geldiler olmadım, olmam. Hayatım boyunca lafımı yemedim. Yemem. Var da ne tezgahlar döndü. Yardımcı hakemlik bitti artık. O iş hikaye. Hakemlik kaldı. Artık sahadaki hakem değil, var maçı idare etmeye başladı. Var büyüklerin aleyhine oldu. Ne tezgahlar döndü var da ben biliyorum. Hep inkar ettiler. Dünya kupasında bence hak eden kazandı. Dünya kupasında bence hak eden kazandı. Bakıyorum, kırvatlar ne yaptı ya. Son maç her şeyiyle çok güzel oldu, keyif aldık. Ama ben diğer maçı da seyrettim, çok kötüydü. Çok kötü maçlar seyrettik bu sene. Ahmet Çakar'ın ikinci bahar paylaşıldı. Ahmet Çakar'da epey emeğim var. Bir ara benimle ilgili bazı işlerde hata yaptı ama sonra biraz toparladı. Ahmet'e de ikinci baharı tavsiye ederim, o da yapabilir, tutan yok. Şenol Güneş hakkındaki şike iddiaları. Bu konuda mahkeme bir karar çıkarttı, benim bu konuda yorum yapmamı yasakladılar. Paranın olduğu yerde şikinin olmadığını söyleyene saf oğlu saf derim. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve 5 yine şokta 15 dakikada ikinci gol geldi değerli izleyenler ve şu anda Şanlıurfa Spor Beşiktaş karşısında 2-0 önde ve Golde 15. dakikada Kemal Rüzgar kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla TV adresimiz Game Paradise TV 1'den takip edebiliriz. Yaşırtan ayrılık geldi değerli izleyenler. Ünlü isim diziye bakın böyle veda etti. Teşkilat dizisinde çalıştan ayrılık yaşandı. Ünlü e, isim kadroya veda etti. Tedebül ekranlarında yayınlanan teşkilat dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Pazar akşamları ekrana gelen teşkilata daha önce Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun veda etmişti. Sevilen dizinin kadrosuna bir ayrı kabere daha geldi. Magazin, magazin, dizi, teşkilat dizisinde şaşırtan ayrılık, ünlü isim kadroya veda etti. Teşkilat dizisinde şaşırtan ayrılık, ünlü isim kadroya veda etti. TRT 1 ekranlarında yayınlanan teşkilat dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Pazar akşamları ekrana gelen teşkilata daha önce Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun veda etmişti. Sevilen dizinin kadrosundan bir ayrılık haberi daha geldi. Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un kadrodan ayrılmasının ardından yeni sezonda Murat Yıldırım teşkilata katıldı. Oyuncuları arasında Deniz Baysal, Murat Yıldırım, Serdar Yayın Yunus Emre Yıldırım Er gibi isimler yer aldığı diziye 3 yıldır kadroda bulunan bir isim veda etti. Ayrılık haberi geldi. TV'den Bilsen Altuntaş'ın haberine göre teşkilatta Sermet karakterini canlandıran Atılay Uluşık birinci bölümden beri kadrodaydı. Bizimkiler dizisiyle hafızalara kazınmıştı. 1977 doğumlu olan Atılay Uluşık bizimkiler dizisinde hayat verdiği Ali rolüyle hafızalara kazınmıştı. Ünlü isim daha sonra yazdıkçılar Hürrem Sultan, 90'lar, Kara Para Aşk, Beczat Ç, Afili Hafili Aşk adlı dizilerde ve Balalayka, Soğuk, Rüya Orhan Tomuk'a söylemeyin Kars'ta çektiğim filmde kar romanı da var. Yalnız Hayaller Kaldı ve Kif adlı sinema filmlerinde oynadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum. Günün videosu da çöp kamyonun altında kaldı. Değişeli düşüren onlarla bakın kameralara nasıl yansıt. Haber. Haber. Yaşam. Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu kamerada. Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu kamerada. Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu kamerada. Nurhan'ın Bodrum ilçesinde çök kamyonunun altında giren 49 yaşındaki Tülay Öncül, kamyonun altından ufak sıyrıklarla çıktı. Öncül, seyir halindeki kamyonun altından ufak sıyrıklarla çıkmasının ardından büyük şok yaşadı. Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Ortakent Kemer Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah evinden çıkıp çalıştığı iş yerine giden Tülay Öncül, belediyenin çök toplama kamyonunun yanından geçti. Öncül, Kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı. Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu. Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi. Çevredekilerin yardımına koştuğu öncül, kamyonun altından çıkarıldı. Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayıp, Vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağı ile atlatan öncü, üç gün hastanede kaldı. Decişet anlarını anlattı. Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan öncü, sabah saat 08'da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çakladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım dedi. Kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel olup sesi duyup dışarı koştuklarını ifade ederek şunları dile getirdi. Sabah saatleriydi, ben de fırında çalışıyordum. Sesi duyunca dışarı koştu. Baktım ki daha önce bizimle 10 yıl çalışan Tülay ablamızmış. Hemen ambulansı çağırdık. Güvenlik kamerasına baktığımızda Tülay ablamızın büyük bir kaza atlattığını gördük. Büyük bir kaza atlatmış. Allah beterinden korumuş. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bebeğini bir evin kapısına bırakmıştı. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ölük töreninde dikkat çeken sözler geldi Ahmet Kaya ve Nazım Hikmet'ten bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Ahmet Kaya ve Nazım Hikmet sözleri geldi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açılamlarda bulundu. Ödül sahiplerini tek tek tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlıktan çıkartıldıktan 58 yıl sonra bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'e Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söyledi diye linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini biz yaptık ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Ahmet Kaya ve Nazım Hikmet sözleri. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Ahmet Kaya ve Nazım Hikmet sözleri. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ödül sahiplerini tek tek tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'e Türk vatandaşlığı veren biz oldu. Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söyledi diye linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini biz yaptık ifadelerini kullandı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıların isimleri kürsüden tek tek okuyarak tebriklerini iletti. Nazım Hikmet ve Ahmet Kaya ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan Aşık Veysel içinde, hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir devrin yaşadığı dönemde kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onumaz yaralar açmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekanak, milletin evine hoş geldiniz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tevdi Töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, ustalarımızı ve onların temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birine şahsın. Ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Ajda Pekkan Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, Kimler Geldi Kimler Geçti, Petrol, Her Yaşın Bir Güzelliği Var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz. Süleyman Saim Tekcan Profesör Doktor Süleyman Saim Tekcan 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkemizin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kendisi aynı zamanda içinde 25.000'den fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin 4 bir yanındaki sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusudur. Hocamız gerek resim, özgün baskı. Heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleriyle gerek eğitimci kişiliğiyle büyük bir emek ve katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir. Sanatını bu toprakların kültürü ve birikimi üzerine inşa eden Profesör Dr. Süleyman Sayın Tekcan'ı tebrik ediyoruz. Yılmaz Erdoğan Sayın Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yıllarını vermiş her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Vizontel'e Ekçi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi birçok güzel eserde onun imzası vardır. Sayın Erdoğan'ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti kanaatimci Anadolu insanını ideolojik önyargılara hapsetmeden tüm doğallığı, samimiyetiyle gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Sayın Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ayla Aldan bu sene tiyatro alanında büyük ödülün sahibi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Sayın Ayla Algan'dır. Ayla Algan hanımefendi gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performansı ile milyonları kendine hayran bırakan bir değerimizdir. Kendisi aynı zamanda ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesi için önce tiyatro atölyesi sonra da tiyatro araştırma laboratuvarı projelerini hayata geçirmiştir. Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan, kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen tiyatronun bu felsefeden nasiklenmesi için de büyük emekler sarf eden sanatçımızı tebrik ediyoruz. Hayrettin Karaman Maruz kaldığı baskıya, haksızlığa ve hadsizliğe rağmen halen gazete yazıları, makaleleri, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamız Hayrettin Karaman hocamızı tebrik ediyoruz. Özellikle şahsen benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum. Bülent Vakiler Hatıra, seyahatname, biyografi, mektup tarzında kaleme aldığı pek çok eseri hayatımıza hediye eden Sayın Yavuz Bülent Vakiler, 86 yıllık bereketli ömrüne siyaset, hukuk, basın gibi pek çok şeyi sığdırdı. Onun sohbetine aşina olanlar kalemi kadar kelamının kuvvetli olduğunu bilirler. Edebiyat alanında bu seneki ödülü Türkçenin büyük savunucusu Yavuz Bülent Bakiler'e veriyor, kendisine hayırlı ömürler temenni ediyoruz. Varol Yaşaroğlu Karikatür ve animasyonda Varol Yaşaroğlu yeni bir soluk kazandırmıştır. İçindeki çocuk ruhunu kaybetmeden çalışan, üreten, kral şekil gibi çocuklarımızın sevdiği karakteri kazandıran Yaşaroğlu'nu kutluyorum. Akkor Kardeşler Gastronomi alanında Ömür ve Emre Akkor Türk mutfağına ve milli kültürümüze emsalsiz hizmette bulunuyorlar. Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaran Ömür ve Emre Akkor kardeşlerini tebrik ediyor. Ellerine ve emeklerine sağlık diliyoruz. Tanzatur. Dans ve ballette Tanzatur akla gelen ilk isimlerdir. Diyarbakır'da açtığı dans ve bale okuluyla önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Tanzatur'yu tebrik ediyoruz. İlmişenalı Selçuklu zarafetini Osmanlı ustalığı ile birleştiren, Tokyo Cami, Aşkabat gibi ülkemizi yurt dışında temsil eden Mimar Hilmi Şenalp'in fikir ve yürekleri vardır. Sayın Hilmi Şenalp'i kutluyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz. Sevan Bıçakçı Sayın Sevan Bıçakçı'ya zanat alanında ödül vermekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu toprakların kadim zenginliğini yaşatan herkes gibi Sayın Bıçakçı'ya şükran borçluyuz. Gülbün Mesara Sayın Gülbün Mesara Tezhim, minyatür ve katı ustası kıymetli sanatçımızdır. Sabırla, sebatla bütün ömrünü klasik sanatlarımıza vakfetmiş olan Gülbün Hanımefendi'ye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aşık Veysel Asırlardır sözlü kültürümüzü yansıtan, gönüllerimizi ilim, hikmet ve sevdayla dokuyan aşıklarımızdır. Her bir türküde Anadolu insanının çığlığı, umudu, acısı ve ifanı vardır. 1973 yılında ebedi aleme irtihal eden Aşık Veysel Şatıroğlu, Anadolu halk ozanlarının yakın tarihimizin en önemli temsilcilerindendir. Aşık Veysel, milletimizin gönül yollarını en iyi bilen, o yolda yürüyen, o yolda ömrünü tamamlayan özünden geçeni büyük maharetle söze ve sığaza döken hakiki bir halk ozanıdır. Bu toprakların sevinci, kederi, Hasret ve sevda duygularını dile getiren Aşık Veysel'in Sivas ellerinde söylediği türküler bütün coğrafyamızda yankılanmıştır. Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir devrin yaşadığı dönemde kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Gazi'yi görmek için Sivas'tan Ankara'ya 3 ay yol yürüyen Aşık Veysel'e yapılan bu kötülük insanımıza bakış açısının çarpıklığı ortaya koymuştur. Millete ait ne varsa hepsini birden gerilik emaresi olarak yaftalayan faşizm heveslilerin kültür sanat hayatımızda yol açtığı tahribatın izlerini ortadan kaldırmak elbette kolay olmadı. Bu yılki vefa ödülümüzü Büyük Usta Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor, devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifade ediyoruz. Nazım Hikmet ve Ahmet Kaya Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'e Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söyledi diye linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini biz yaptık. İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandırarak önemli görevi üstlendik. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Savaşın gölgesinde diplomasi trafiği yaşanıyor. İlk yurt dışı ziyaretini o ülke yaptı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaş başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı. Zelenski'nin AB Başkanı Joe Biden'de görüşeceği ve Kongre'nin Ortak bir oturumda kongre üyelerine iknaf edileceği bildirildi. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Dünya. Son dakika, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi savaş başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Son dakika, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi savaş başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Son dakika haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin uçağı Amerika Birleşik Devletleri'ne iniş yaptı. Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşeceği ve kongrenin ortak bir oturumunda kongre üyelerine hitap edeceği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi rusya ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'ye geldi. Uçak iniş yaptı. Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington D.C. saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi. Zelenskiy beyaz sarayda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy Kongre'nin ortak bir oturumunda kongre üyelerine hitap edecek. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar, yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya tuzak kurdular, onlarca şeyi aynı yöntemle dolandırdılar değerli izleyenler. Sosyal medyada sahte ilanla açtılar. 160 kişi dolandırdılar. 31 kişi gözü alındı. Sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek 160 kişi dolandıran çeteye 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erdek Cumhurbaşı Savcılığı, Talim Adıla Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar ve Muğla'da yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Çetenin 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belli verdi. Haber. Haber güncel sosyal medyada sahte ilanlar açtılar 160 kişiyi dolandırdılar 31 kişi gözaltına alındı sosyal medyada sahte ilanlar açtılar 160 kişiyi dolandırdılar 31 kişi gözaltına alındı sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek 160 kişiyi dolandıran çeteye 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi Erdek Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Balıkesir Denizli, Afyon Karahisar ve Muğla'da yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Çetenin 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan veren dolandırıcılık çetesinin çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği bilgisini ulaşınca harekete geçti. 4 ilde 31 kişi yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Birçok ilde 160 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirledi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerini tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, suça karıştığı tespit edilen çete üyesi 31 kişi gözaltına alındı. Şirkelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 191.350 lira, 140 dolar, 200 euro, 1 kuru sıkı tabanca, 25 tabanca mermisi, 32 telefon, 16 sim kart, 2 laptop, 2 harici bellek, telefon numaraları ve banka hesaplarının yazılı olduğu 2 ajanda 5 gram metanfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Arsaya ne yapılacağı belli oldu. Çok şaşırdım. Polisleri hareket... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve saat bir saatimizde... Doldu. Yani biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, haber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Değerli izleyenler, daha fazla haber okumak istiyorsanız haber istemiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yaklaşık akşamlarına teşekkürler. Hoşçakalın.